Merhaba size süper bir haberim var. Bugün okul için iki tane öğretmen buldum. Bugün iki öğretmen de bir tanesi okulda öğretmenlik yapmaya başlayacak. <gülüyor> Amur ah, bir sürü müşteri gelmiş. Bir tane silahçıya onlarla ilgileneceğim. Öğretmenler birazdan burada olur. Girelim. Hoş geldiniz. Merhaba ben avcı Mahmut. Bir tane av tüfeği alacaktım. Avcı Mahmut mu? Av tüfeği. Size şöyle bir tüfek verebilirim. 30 elmas. İstersenize ben size silah gücünü gösterebilirim kafasız zombi üzerinde. Koyalım şuraya. Ha, bakın şimdi. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Gerçekte çok güçlüdür. Ha, gördünüz mü? O ne nasıl uçurdu la <gülüyor> Evet silah güçlüdür. 30 elbaz. Almak istiyorsanız isminizi almam gerekiyor güvenlik için. Benim adım Mahmut. Tamam hemen ayarlıyorum. 594. Mahmut. Av tüfeği. Buyurun tüfeğiniz 30 elbaz. Teşekkürler. Şunları kasaya koyalım. Hamburgerci ile öğretmenler birazdan burada olur. Hoş geldiniz. Hamburger satışlarımız başlıyor. Buyurun siz ne istiyadınız? Acaba hamburgerci'den ne istesek? Hamburger tabii ki de. Tamam ama nasıl hamburger? Normal mi? Double mı? Bize 3 tane double hamburger, 3 tane de Sprite. Sprite mı? 3 double'ı ki getiriyorum hemen. Tamamdır. Öğretmen adayları gelmeden şu siparişleri hazırlamam gerekiyor. Ayarlayalım. 3 tane double hamburger, 3 tane de Sprite alacağım. Tamamdır siparişleri götürelim Acele etmem gerekiyor birazdan Buyurun spritelarınız. Bunlar da double hamburgerleriniz Tamamdır afiyet olsun Hoş geldiniz, istediniz Şey bize 3 tane su 3 tane su mu? tamam yanında ne yersiniz Ola bu ne biçim kartonu suyu getirsene 3 tane su olmuşlar Masada oturuyorlar 3 tane su 5 elmas kazandım bile <gülüyor> Su olayı çıkana kadar işler güzel gidiyordu Buyurun suyunuz borcumuz ne kadar 500 elmas <gülüyor> 500 <gülüyor> elmas mı ha? Saçmalamayın 3 lira Hemen geliyorum hadi diğer müşteriler bekliyor ha? Allah'tan para sıkıntımız yoktu ödedik Hele ben hayatımda sizin kadar zenginli görmedim. Ha, hoş geldiniz ne alırdınız? Bir de dört tane hamburger dört tane de kola. Ha, ben kola içmiyorum dişlerim çürür. Ha, müşterileri ben delirtecek getiriyorum hemen. Anlaşamıyoruz. Gidip getirelim şu siparişi de. Öğretmenler gelecek birazdan. Dört tane kola. Şu üç lirayı da şuraya koyalım. Dört hamburger hazır. Gidip verelim. Buyurun kolalarınız. Bunlar da hamburgerleriniz. Buyurun. Toplam 12 elbaz. Afiyet olsun. Gidip şunları da kasaya koyalım. İşler güzel gidiyor yine de olsun. Koyalım. Gidip sipariş alalım. Aha. O öğretmenler gelmiş. Şuna bakın. Gidip onlarla konuşacağım şimdi. Hamburger satışlarımız birazdan devam edecek. Acaba hangisi daha iyi öğretmen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk ama taksi parasını ödeyemedim. Ne? Adam ne güzel kendi arabasıyla gelmiş sen taksiyle mi geldin? Okulunuzda eğitim verdikçe çalışıp öderim. Nedir düşüneceğiz. Hoş oh, geldiniz bak kendi arabasıyla gelmiş. Paran yoksa taksiye niye biniyorsun? Sen kimsin? Ben Profesör Mahmut. Ne? Mahmut deme bana. Sizin adınız neydi? Ben Profesör Doçent Şemsettin. Güzel Şemsettin de olur adamın iki imvanı var. Görüyor musun hem Profesör hem Dokent? Yalnız onların ikisi bir arada olmuyor. Ne? Tüm kara cahile çattık görüyor mu? Hayır lan ne diyor lan bu? Sizi biraz tanımam gerekiyor ama. Ben Profesör Mahmut. Fizik kimya biyoloji alanında eğitim verebilirim. Fizik kimya biyoloji mi? Siz? Sen bu adam öğretmen mi diyorsun? Ben fizik kimya biyolojinin yanında matematik, Türkçe, tarif ve psikoloji dersi de verebilirim. <gülüyor> Görüyor musun şu adamı? O kadar ders vermesi imkansız. Ne bak ne nasıl kıskandı? Adam çok bilgili işte. Bu adam çok yaşlı. Yaşını bile unutmuştur. Yaşını unuttun hatırlıyor musun? Şey Atatürk 1881 yılında doğmuştur. Görüyor musun nasıl biliyor? Ne var lafında ezberleyen herkes bilebilir. Ezber mi? Ezber bizim için çok önemli. Birinci sırada ezber. Evet her şeyi ezberlememiz gerekiyor. Ana görüyor musun çok kaliteli. Atatürk 1938 yılında ölmüştür. Ha, sonunda bu yani kaliteli köy yakışır bir öğretmen buldum. Bir de şuna bak. Hata yapıyorsun bu adam hiçbir şey bilmiyor. Heh, bak hala konuşuyor. 2 kere 2. 5 yani 4. Görüyor musun nasıl bir... De, git, git, git lan Öğretmenim diye ortalıkta dolaşıyor. Saçları al. Yaşını unutmuştur değil mi bu? bir an önce şu okula taşınmam gerekiyor. Niye? Niye o kadar acele ediyorsunuz ki? Köyü yok etmem yani şey. Köylüleri eğitmem gerekiyor. Görüyor musunuz? Tam bir öğretmen. Tamam siz girip hazırlanabilirsiniz. Arabada taşınacak bir şey var mı? Ne vardı bu arabanın içinde? Arabasına bakın. Ne vardı? Size gerek yok. Ben taşırım bombalar. Yani şey... Kitaplar var Kitaplar demek ki tamam Tamam o zaman ben köylülere veriyorum Adam kaç tane ders anlatıyor görüyor musunuz Tam bir profesör Sonunda kaliteli bir öğretmen buldum. Bir sürü öğrenci geldi. Şuna bakın. Ne anlatıyor dinleyelim. Şimdi dersi iyi dinleyin. Size çok önemli bilgiler vereceğim. Öğretmen dinleyin bir şey anlatıyor. Atatürk 1881 yılında Ankara Yerşehir Selanik'te doğmuştur. Şuna bakın nasıl ezberlemiş bütün tarihleri. O ne o öyle çok iyi öğretmenmiş. O ne sonunda kaliteli bir öğretmen geldi köye. Neyse öğretmen dersi anlatırken ben daha aburgerciyle ilgileneyim. İçim çok rahat çok bilgili bir adam buldum. Buyurun hamburgerleriniz bunlar da fantalarınız Altı elmas Afiyet olsun <gülüyor> Bakalım ne oluyor orada Bunlar ne öğretmen nerede hani o Öğretmen bize top verdi oynayın dedi benim için öğretmen la Ona Dünyanın en iyi öğretmeni işte <gülüyor> Size ders anlatması gerekiyordu <gülüyor> ne, ne yapacaksın ne dersin top ya. Nerede bu öğretmen ha? Kapıyı kapatmış ya İşi var la adamın İşi mi var ama bu zaten? Ne yapıyor içeride? Oh, o no. ne? Sonunda süper bir öğretmen bulduk. Gidip konuşmam gerekiyor şununla. Açalım şurayı. Madem ders yok siz de evinize gidin. Ben de şu öğretmenle konuşuyorum. Girelim. Nerede bu öğretmen? Oda. Odasında yok. Tuvalette mi yoksa? Ah. Ne olmuş burada? Öğrencinin bir tanesi tuvalette vurulmuş. Silah. Ah. Ha, i̇yi misin? Oh, o no. ne? Beynim patladı. Sadece bir şey yok. İyiyim. Ee, ne oldu ki? Oh, merak etme intikamını alacağım. Nerede bu? Ha, okulun içinde yok. Ha, bu toplular ne böyle? Ah! Okulun içine bir tane tünel açmış. Bunlar ne? Alalım şunları. Ha. Oh, neler oluyor burada? Ha, gidip bakacağım. Ha, tehlikeli olmasın lan sonra? Yok lan en fazla ölürüm. Ne? Ha, yine de gideceğim. Kalle olacağım Aa, Orada bir tane adam var Ne yapıyorlar burada Aha. Sakın yanlış bir hareket yapmayın Ne oluyor burada Aa, Sen kimsin Kimin oğlunun sahibiyim pa Patronun dediği keriz bu mu la Aa, Demek patronunuz bana keriz dedi Aa, Siz ne yapıyorsunuz burada Hayır yaşamak istiyorsan hemen bu köyü terk et Öyle mi siz daha beni tanımadınız Ben bu köyden asla gitmem Aa, Sakın ateş edeyim deme Niyeymiş o Aa, Gelin buraya Hadi Gel Merimizi bitti. Ah silahlar. an biraz silah alacağım. Ha, demek köyü yok edecektiniz. Hepinizin de işini bitireceğim. Alalım şunları. Tamamdır. Şuna bakın. Kapatalım şunu. Ah. İçeride birileri var. Şuna bakın. Dışarıda bir tane adam var. Ne adam mı var? Yani şey doğru söylüyorsunuz evet. Ah, şimdi girip sizin işinizi bitireceğim ama. Ah, yanlış köye bulaştınız. Açıyorum. Açalım. Ah. Durun ateş etmeyin. Nükleer bomba. Evet sakın ateş etmeyin yoksa bomba patlar. Patron davetsiz misafirler var. Dur lan şurada birkaç tane ayar yapmam gerekiyor. Keriz'e iki tane tarih söyledim beni öğretmen zannetti. Aa! Demek Keriz. Sakın yanlış bir hareket yapmayın bombaya ateş ederim yoksa. Bombaya ateş edersen hepimiz havaya uçarız. Öyle mi? Helal olsun sen bu zekayla fazla yaşamazsın. Geldi. Dur sakın ateş etme Merak etme ben ıskalamam bana silah kullanmayı Dedem öğretti Şimdi gelelim sana Dur, Eğer bana bir şey yapmasan sana bir şey öğretirim Ne öğreteceksin öğret bakalım Atatürk 1881 yılında doğmuştur Öyle mi Sen başka bir şey biliyor musun Ben de şimdi sana öldüğümüzde nereye gittiğimizi göstereceğim Gerçekten mi nereye gidiyormuşum Şuraya Tamamdır Şu elmaslara bak Polisler geliyor Polislerin gelip ben bu bombayı imha etmesi gerekiyor. Şuna bakın. Benim isimdeki kuyruğu havaya uçacaktı. Şuradan kapatalım. Polislerin yanına gideceğim. şuna bak okulumun içinden tünel açmış. Polislerin yanına gideceğim. Atalım şunları. Tamamdır, gidelim. Çıkalım. polisler gelmiş. Merhaba. Ne oluyor burada? Okula yeni bir tane öğretmen aldım. Okula içinde tünel kazmış. Az daha köyü yok edecekti. Her yerde aradığımız ultimatom Mahmut. Ama merak etmeyin de işini bitirdim. Suçluyu yakalamamıza yardım ettiğin için sana 20 tane elbas ödülü veriyorum. 20 tane elmas mı? Çok teşekkürler. Evet bugün okula aldığım yeni öğretmen az daha köyü yok edecekti. Eğer köyü kurtarışımı sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer diğer kovduğum öğretmenden özür dilememi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videosa gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.